Spout'un yapımı için gereken aletler. Spout robotunu yaparken, bu aletleri kullanmanızı tavsiye ederim. İlki ve en önemlisi, koruyucu gözlük. Daima koruyucu gözlük kullanmalısınız. Robotun yapımı süresince, koruyucu gözlükleriniz hep takılı olmalı. Böylece fırlayan parçalardan veya sıçrayabilecek herhangi bir şeyden gözlerinizi korumuş olursunuz. Bir havya, ve havya altlığı da şart. Kullanmadığınız zamanlarda havyayı mutlaka havya altlığına koyun. İşiniz bitince de fişini çekmeyi unutmayın. Havya, lehimi eriterek elektriksel bağlantılar oluşturmanızı sağlayacak. Bu bir kablo soyucu. Kabloların etrafındaki yalıtkan kılıfı soymaya yarıyor. Kabloyu geçirip böyle çekince yalıtkan kılıf soyuluyor. Böylece elektriksel bağlantılar oluşturabiliyorsunuz. Ama kablo soyucunuzun 22'lik kabloları soyabilmesi lazım. Buna dikkat edin. Bir de düz karga burnumuz var. Karga burnun sayesinde telleri böyle bükerek kanca haline getirebiliyoruz. Bu da bağlantı yapmakta kolaylık sağlıyor. Evet. Bu da yan keski. Kabloları bununla keseceğiz. Kombile pense kullanarak teli hem kesebiliyor hem de kıvırabiliyoruz. Yani kombine pense çok amaçlı bir alet. Bu yıldız tornavida. Şişe kapaklarını bununla deleceğiz. Tabii bir de silikon tabancamız var. Mum silikonu bununla eriteceğiz. Böylece çeşitli parçaları birbirine yapıştırabileceğiz.